Bugün 21 Kasım 2022 Pazartesi, Ay günündeyiz. Terazi Burcu'nda ilerleyen Ay, işbirlikleri ve sosyal kavramları öne çıkarıyor. Sabah saatlerinde Ay, İkizler Burcu'nda gerileyen Mars'la uyumlu görünüm yapacak. Güneş-Jüpiter üçgen açısının da olumlu etkisi gün genelinde devam ediyor. Güne iyimser ve cesur enerjilerle başlayabiliriz. Kolaylıkla motive olabilir eyleme geçebiliriz. Bilgi akışı hızlanabilir. Geçmiş ilişkilerden fayda görebiliriz. Daha önce öğrendiğimiz bilgileri kullanmamız, yarım kalmış işleri tamamlamamız mümkün. Eğitim, bilim, teknoloji, iletişim, seyahat, uluslararası konularda çeşitli fırsatlarla karşılaşabiliriz. Terazi burcundaki ay, 14-14'te Oğlak burcundaki Plüton'la yaptığı dik açının ardından boşluğa girecek. Öğleden sonraki saatlerde ay önemli bir açı yapmayacak ve boşlukta ilerleyecek. Bu nedenle hem iş hem de özel ilişkilerimizde başarı elde edebileceğimiz sabah saatlerini iyi değerlendirmeye çalışalım. Ay akşam 20.15'den itibaren akrep burcunda ilerlemeye başlayacak. Önümüzdeki iki gün ay daha tutkulu ve hırslı bir ruh hali verirken spütüel kavramlara da ilgimizi arttırabilir.